Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT sunar. Hayvanlar Çiftliği Sahibi Enver Ören Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er Program Yönetmeni Ümit İsmailoğlu Yazan George Orwell Senaryo Tayfun Türkili yayına hazırlayan Niyazi Hancı Sevgili dinleyenler bu oyun insanoğlunun baskısından kurtulmak için isyan eden bir grup hayvanın yaşadıkları çiftlikte darbe yaparak yönetime el koymasını ve hayvanın hayvanca eşit şartlar altında yaşamasını hicvetmektedir. Eee darbeyi yalnız insanoğlu yapacak değil ya bazen işte böyle hayvanlar da yapıyor. Her şey ılık hafif esintili bir bahar akşamı başlamıştı. Beylik çiftliğinin sahibi Bay Jones o gece yine körkütük sarhoş bir vaziyette çiftliğe gelmişti. Hey ben geldim ben. Herkes yattı mı be? Amma Amman hiç Bıraksalar yatağa gitmeden şurada uyururum. <gülüyor> Kesin sesinizi be. Kesmezseniz yarın hepinizi ben keserim. Geçerim. Be. Evet, Bay Jones ortalıktan kaybolur kaybolmaz, hayvanların barınaklarında bir telaş başlar. Ses çıkartmamaya çalışan her cins hayvan, ayaklarının ucuna basarak domuzların ahırına giderler. Anlaşılan domuzların ahırında gizli bir toplantı yapılacaktır. Toplantıyı da gerek çiftliğin, gerekse de hayvanların en yaşlısı olan ihtiyar major yönetecektir. İhtiyar major kim mi? E, kim olacak bir domuz işte. <Gülüyor> yoldaşlar, yoldaşlar, hepiniz beni dinleyin. Beni dinlemenizi istiyorum. Bu gece sizi buraya neden topladığımı açıklamak istiyorum. İçinizde en yaşlı hayvan benim biliyorsunuz. Ömrümün son günlerini yaşadığımı hissediyorum. Bu sebeple... Ölmeden önce size ömrüm boyunca elde ettiğim tecrübeleri anlatmayı bir görev bildim. Neymiş bize anlatacağım tecrübeler majör kardeş? Anlatacağım Bay Benjamin. Önce sabretmesini öğrenin. Yoldaşlar soruyorum size şimdi yaşadığımız şu bizim hayatımızın manası nedir? Hiç düşündünüz mü bunu? Ben düşündüm. Hayatımız sefil, zahmetli ve kısadır. Doğuyoruz. Ölmeyecek kadar bize yiyecek veriyorlar. Gücümüzün son haddine kadar, nefesimiz tükeninceye kadar zorla çalıştırıyorlar. Ve artık çalışamayacak bir duruma geldiğimizde de hunharca bizi boğazlıyorlar. Yoldaşlar, bir hayvanın hayatı sefalet ve esaretten başka bir şey değil midir? Peki neden bu böyle yoldaşlar? Soruyorum sizlere. Üzerinizde yaşadığımız topraklar mı bereketsiz yoksa? Yok, tam aksine. İngiltere'nin toprakları verimli, iklimi güzeldir. Bizim şu tek çiftliğimiz bile bir düzüne atı yirmi ineği, yüzlerce koyunu geçindirebilecek durumlardır. O halde soruyorum yoldaşlar, neden bizler böylesine sefil bir durumdayız? Neden bu sefil durumu devam ettiriyoruz? Neden? Hmm. <gülüyor> İnsanlar yüzünden yoldaş major. İnsanlar yüzünden. Evet Bay Moses. Siz ki birineksiniz ama hakikati bulmuşsunuz. Kutlarım sizi. Evet yoldaşlar. Emeğimizin mahsulü olan hemen her şey insanlar tarafından göz göre göre çalınmaktadır. Kahrolsun insanlar. Biz yaşayalım. Yaşasın hayvanlar. Evet, keçi kalbi çok güzel söyledi. Kahrolsun insanlar. Bunu hep kendi kendinize Sık sık söyleyin Yoldaşlar <Gülüyor> <Gülüyor> Yoldaşlar İnsan dediğimiz mahluk Bizim tek ve gerçek Düşmanımızdır Kahrolsun <Gülüyor> <Gülüyor> İnsanı Kaldırın yoldaşlar, kaldırın o zaman açlığın ve tahammül edilmez çalışmanın temel sebebi de ortadan kalksın. İnsan sömüren bir mahluktur yoldaşlar. Süt vermez, yumurtlamaz, çift sürmeye gücü geçmez, tavşan yakalayabilecek kadar hızlı koşamaz. Ama yine de bütün hayvanların efendisidir. Hayvanları o çalıştırır. Onlara da ölmeyecek kadar yiyecek verir. Gerisini de kendi için saklar. Bizim emeğimizle toprağı sürer. Ve gübremizle onu bereketlendiririz. Ama gene de şu basit biriden başka bir şeye sahip değiliz. Siz, ey önümde duran inekler, bu son yıl kaç ton süt verdiniz? Ooh, tonlarca major kardeş, tonlarca. Gülbüz muzalar yetiştirmesi gereken o sütler ne oldu peki? Hmm. Her damlası insan denen düşmanımızın midesine girdi. Ya siz ey tavuklar, bu yıl kaç yumurta yumurtladınız ve bu yumurtaların kaç tanesi çiftçi çıkardı? Yumurtalarımız çiftlik sahibi John tarafından pazarda satıldı domuz yoldaş. Ve sen Clover, bu çiftliğin kızı sen. İhtiyatladığında sana bakacak olan kim? Durdun o dört ay nerede? Ha nerede Clover? <gülüyor> daha bir yaşlarına basar basmaz Jones tarafından satıldılar. Bir daha yüzlerini hiç göremeyeceğim çocuklarımın. <gülüyor> Beni dinleyin yoldaşlar. Sürdüğümüz şu şefil hayata rağmen... ...kısa olan ömrümüzü bile çok görüyorlar bize insanlar. Rahat bir şekilde ölmemize bile izin vermiyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> evet, müsaade etmiyorlar. Kesiyorlar bizi. Kendim için şikayet etmiyorum yoldaşlar. Ben İngiltere'de itibarlı hayvanlar sınıfındanım. 12 yaşındayım. 400'den fazla yavru doğurdum bu aleme. Ama unutmayın yoldaşlar, daşlar. Önünde sonunda hiçbir hayvan o acımasız bıçaktan kendini kurtaramaz. Siz ey genç domuzlar... ...bir yıl geçmeden... ...hepiniz bıçak altında... ...acı acı haykırarak... ...kölp vereceksiniz. O dehşeti... ...hepimiz tanıcıyız. İnekler... ...domuzlar... ...tavuklar... ...koyunlar... ...herkes... ...herkes... ...hatta atları, eşekleri... Köbekler bile daha iyi bir akıbet beklemiyor. Ucuz ve satan kasaplar dört gözle hepimizi bekliyor yoldaşlar. Hepimizi. <Gülüyor> Ey burada toplanan çiftlik hayvanları yoldaşlar hayata başımıza gelen bütün belaların insan cinsinin zulmünden doğduğu apaçık belli değil mi Sadece insanı ortadan kaldırın yeter emeğimizin mahsulü bizim olur bir gecede zengin ve hür oluruz <gülüyor> Peki söyler misin yoldaş major, ne yapmamızı istiyorsun? Çok basit bir yoldaş çok basit. İnsanları ortadan kaldırmak yani yok etmek. Bunun için de size isyan etmenizi teklif ediyorum. İsyan edin isyan edin. değil? <Gülüyor> Ne zaman edersiniz bilmiyorum. Ama isyan yoldaşlar. İsyan edin ki adalet tecelli etsin. Yoldaşlar, kararınız hiçbir zaman sarsılmamalıdır. Hiçbir delil sizi bu yoldan saptırmamalıdır. Size insanlarla hayvanların menfaati müşterektir. Birinin refahı, ötekinininde refahı derlerse katil yanıldır mıyın? Bunların hepsi yalandır. İnsan kendininkinden başka hiçbir canlının menfaatini gözetemez asla. Biz hayvanlar arasında tam bir birlik, tam bir yoldaşlık olmalıdır bütün insanlar düşmandır. Hayvan varsa yoldaştırlar. Yoldaştırlar. Hey, ne oluyor orada söyler misiniz? Kedi mi köpek yoldaşlar kime saldırıyorlar? Kime olacak farelere? Az önce siz konuşurken Fareler deliklerinden çıkmış sizi dinliyorlardı. <gülüyor> Kedi ve köpekler de onları görünce saldırdılar. Yapmayın durun durun. Kedi ve köpekler size saldırıyı kesmenizi söylüyorum. Yapmayın durun. İşte yoldaşlar. Hemen evet, şimdi halledilmesi gereken bir meseleyle karşı karşıyayız. Fareler bizim dostumuz mu yoksa düşmanımız mıdır? Bunun hemen oylamaya sunulmasını istiyorum. Fareler yoldaş mıdır? Kabul edenler en ayaklarını kaldırsınlar. <Gülüyor> Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, <gülüyor> Evet, üç köpek ve bir kedi yoldaşın muhalefetine rağmen fareler yoldaşlığa kabul edilmiştir. Hurra! Vakit bir hayli ilerledi yoldaşlar. Zaten söyleyecek de pek sözümüz kalmadı. Son olarak şunu söylüyorum. Birinci vazifemiz düşmanlıktır. İnsana düşmanlık. İnsana düşmanlık. <Gülüyor> Dostlarım sözlerimi bitirmeden şunu açıkça belirtmeliyim. İnsanla mücadele ederken asla ona benzememeye çalışın. Hatta ona galip çaldıktan sonra bile onun kökü hareketlerini asla taklit etmeyin. Hiçbir hayvan evde yaşamamalı, yatakta uyumamalı, elbise giymemeli, sigara dahi içmemeli. Ve asla paraya dokunmamalı. Ve de ticaret yapmamalıdır. Daha da önemlisi hiçbir hayvan kendi hiçbir zaman zulüm etmemelidir. Dayıf veya kuvvetli, ceki veya emle, biz hepimiz kardeşiz yoldaşlar. Hiçbir hayvan bir başka hayvanı Asla öldüremez Bütün hayvanlar Eşittir Bütün hayvanlar eşittir Yaşasın hayvanlar Yaşasın hayvanlar Susun susun Kim ateş etti Kim ateş etti evet, gel gel Uyuyamayacak mıyız ha? Sakın kümeslere tilki dadanmış olmasın Bir el daha ateş edeyim Çabuk, çabuk olun dostlar. Çabuk! Herkes barına Herkes barına gora! Topancı topancı bitmiştir. Yoldaşlar, yoldaşlar, hepinizi hayırlı geçeler. Barına gora, barına hayvanlarını isyana davet eden, insanı düşman ilan eden Yoldaş Domuz Major, ...üç gün sonra uyurken sessiz sedasız ölü verdi. Ölümüne çok üzülen hayvanlar onu yemiş ağacının dibine gömdüler. Majör ölmüş ancak hayvanların beynine soktuğu fikirler yeşermeye başlamıştı. Şimdilik bir liderleri yoktu ama hayvanların en zekisi olarak kabul edilen Snowball ve Napolyon adlı iki genç domuz diğerlerinin akıl hocalığını yapıyorlardı. Napolyon iri korkunç görünümlü bir domuzdu. Çok konuşmaz ama dediğini de yaptırtırdı. Diğer domuz Snowball, Napolyon'un aksine konuşkan ve hareketliydi. Bir de Sigueler adında bir domuz daha vardı ki o korkunç bir hatipti. Öyle ki Sigueler rahatlıkla karayı ak olarak gösterebilirdi herkese. Şimdilik gece toplantılarını bu üç domuz yönetiyordu. Gelsin gürültüyü! Burayı anıra çevirdiniz be! Sequoia Sen konuş şu hayvanlarla. Tabii şef. <gülüyor> Arkadaşlar... ...önderimiz müteveffa majörün söylediklerini... ...aklınızdan çıkartmayınız. İnsan düşmanımızdır. Yani çiftlik sahibi Jones... ...düşmanımızdır. Ona isyan edelim. <gülüyor> Ama bizim efendimiz. O olmazsa bizi kim doyuracak peki? <Gülüyor> Hem Bay Jones benim yeleme kurdele takıyor. Yoldaş Morley. Senin o çok beğendiğin kurdele bir esaret nişanıdır. Hürriyetin kurdeleden daha değerli olduğunu anlamıyor musun? Öyle mi? Bilmiyordum. Yoldaşlar. insanların hediyelerine güler yüzüne kanmayın. Onlar öyle yaparak sömürüyor bizleri. Ben derim ki... Yoldaşlar, yoldaşlar mahvolduk. Susun, susun. Söyle tavuk yoldaş, neden mahvolmuşuz bakalım? Mahvolduk yoldaş Napolyon. Az önce çiftlik sahibi Bay Jones'u getirdiler. Yine kör, kütük, sarhoştu. Olduğu yerde sızdı kaldı. Söyler misiniz? Şimdi kim yiyeceğimizi verecek? <gülüyor> <gülüyor> Merak etmeyin. Kimse bizi aç bırakamaz. Beni takip edin yoldaşlar. <gülüyor> Dur biraz Moses yoldaş. Nereye gidiyorsun? Ver tepesine Napolyon yoldaş. Bir boynuzda o kapıyı ile birlikte parçalayacağım. İçerideki bütün yiyecekler bizim olacak. Bizim olacak. <gülüyor> <gülüyor> ...midesini seven arkandan gelsin. İşte erzak deposunun kapısı kırıldı. İsteyen istediğini yesin yoldaşlar. Yoldaşlar bana da Bırakın. <gülüyor> Daha bütün depo yiyebilirim arkadaşlar. Lanlar. Aman Tanrım. Bakar. Buraya doğru gelen insanlar var. Dikkatli olun. <gülüyor> Johnson adamları erzak deposuna geldiğimizi anladılar. Söyler misiniz şimdi ne yapacağız ha? Eyvah! İşte şimdi yandık. ...bizi ya keserler ya döverler. Oh, wow, wow, wow. Dikkat edelim. Ellerinde kamçı ve var Yoldaşlar. Korkmayın yoldaşlar. Korkmayın. Onlar silahlı da olsalar azlar. Biz de çoğunluğuz. Yeter artık bize zulmettikleri. Karşı gelelim onlara. Yoldaşlar. Yoldaşlar. İşte beklediğimiz an geldi. İsyan edelim. Bu fırsat her zaman elimize geçmez. Evet ederim. Evet zaman isyan zamanıdır. Hadi onlardan önce biz onlara saldırıp kovalım çiftliğimizden. Hey, şuraya bakın. Hayvanlar erzak deposunu talan ediyorlar. Eyvah çok kötü. Hadi arkadaşlar şunları deliklerine geri sokalım. Yoksa Bay Jones ayıldığı zaman canımızı okur. Hey ne oluyor bunlara ya bizden kaçacaklar da üstümüze üstümüze geliyorlar delirmişler mi garip kudurdular mı yoksa ateşte atla korktuyorlar Ah ah, ah ah resmen saldırıyorlar çavuğu horozu bütün hayvanlar saldırıyorlar <gülüyor> Bunlarla başa çıkmak imkansız. Çabuk ah, bence olsana hemen koyup açalım çavuğu <gülüyor> Hey inanılmaz bir şey, kaçırdık onları, kaçırdık. Aha korkular bizden gördünüz mü korkular? Yoldaşlar, çiftlik bizim elimize geçti. Biz <gülüyor> başarılı oldu galiba. Yoldaşlar kulaklarınızı açıp beni dinleyin. Bu bir darbedir. Başarılı olduk. Şimdi herkes. Hürriyetimizi esaret altına alan kamçı gibi, yular gibi, sefer gibi eşyaları yaksın, parçalasın! Bu kadar yeter yoldaşlar. Şimdi karnımızı doyurabildiğiniz kadar doyurun. Ve sonra da yatıp uyuyun. Yarın yeni, yepyeni bir gün olacak hepimiz için. Bundan böyle artık insansız bir çiftliği hep birlikte el ele yürüteceğiz. Evet, o gece bütün çiftlik hayvanları derin bir uykuyu uyudular. Ertesi günü şafakla kalktıklarında bir gün önce yaptıklarına inanmaları bir hayli zor olmuştu. Hepsi birden çiftliği kuş bakışı gören bir tepeye çıktılar ve oradan çiftlik evini ve uçsuz bucaksız araziyi seyrettiler. İşte çiftlik ve bereketli topraklar artık kendilerini indi. Artık insansız bir hayata başlıyorlardı. Hayvanları yönlendiren, onlara akıl hocalığı yapan Napolyon ve Snowball isimli iki domuz şimdilik darbenin yöneticileriydi. Çiftlikte ikisinin dedikleri yapılıyordu. Yapılıyordu ama ne Napolyon ne de Snowball birbirleriyle pek geçinemiyorlardı. Yine de üst üste yedi günde yedi bildiri çıkartarak hayvanların bu bildirelere uymalarını sağladılar. Herkes beni dinlesin yoldaşlar! Şimdi sizlere devrim komitesinin bir numaralı bildirisini okuyorum. Bir numaralı bildiri. İki ayakta yürüyen herkes düşmandır. İmza, Napolyon ve Snowball. Devrim komitesi başkanları. Devrim komitesinin iki numaralı bildirisidir. Dört ayakta yürüyen veya kanatları olan herkes dosttur. Bilinmesine rica ederim. Napolyon ve Snowball. Devrim Komitesi Başkanları. Üç numaralı bildiri. Hiçbir hayvan elbise giymeyecektir. Devrim Komitesi'nin dört numaralı bildirisi. Hiçbir hayvan yatakta uyumayacaktır. Beş numaralı bildiridir. Hiçbir hayvan dövülmeyecektir. Altı numaralı devrim komitesinin bildirisidir. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecektir. Yoldaşlar devrim komitesinin yedi numaralı bildirisini tebliğ ediyorum sizlere. Bütün hayvanlar eşittir. Napolyon ve Snowball devrim komitesi başkanları. Napolyon ve Snowball'un başkanlığını yaptığı devrim komitesi tebliğ çıkartmakla meşgulken diğer hayvanlar da çayıra gidip mahsulu topluyorlardı. Ancak mahsulü toplamak pek kolay bir iş değildi. Zira insanların kullanabileceği aletleri hayvanların pençeleriyle veya ayaklarıyla tutmaları kolay olmuyordu. Ama domuzlar o kadar zekiydiler ki her güçlüğün çaresini bulmakta üstlerine yoktu. Zaten yaptıkları tek şey de buydu. Bedenleriyle çalışan diğer hayvanlara akıllarıyla yardım etmek. Atlar ot kesme işine veya tırmıklamaya koşarken ördekler minicik gagalarıyla ot parçalarını bir yerden bir yere taşıyorlardı. Anlayacağınız her hayvan üstüne düşeni yapıyordu. Böylece o yaz çok bereketli olan hasat zayiatsız toplanmıştı. Hayvanlar mutluluktan uçuyorlardı. Öyle ya yedikleri her şey kendilerine aitti. Çok çalışıyor, çok kazanıyorlardı. Yalnız içlerindeki mi hayvanlar çalışmadan yeme hünerini gösteriyorlardı. Çiftliğin cilveli işvebaz kısra Molly ile kedi ne zaman iş olsa ortadan kayboluyorlardı. Molly nalının arasına taş kaçtığını bahane ederken kedi de sürekli baş ağrılarından şikayet ediyordu. Herkesin eşit çalışıp eşit yeme ilkesi bir hikaye düzenli sürdü. Ama bir gün baktılar ki ineklerden sağlan sütlerle olgunlaşıp yere düşen elmalar paylaşılmıyor. Bunu araştırdıklarında da sütlerle elmaların domuzların ahırına girdiğini tespit ettiler ve ilk huzursuzluk başladı. O gün yine hepsi bir araya gelmişlerdi. ...hani eşittik diyordunuz... ...bütün hayvanlar eşitti... ...madem eşitiz de... ...neden sütlerle elmalara... ...hep domuzlar yiyip içiyor ha? Ben de ağzıma... ...bir elma bile koymadım yoldaşlar. Yoldaşlar bana kandırılıyormuşsun... ...gibi geliyor. İşler kötüye gidiyor Snowball... ...hayvanlar neredeyse isyan edecek. Sütlerle elmaların nereye gittiklerini... Öğrendiler sonunda. Peki ne yapacağız söyler misin? Ben ne yapacağımızı biliyorum Napolyon Yoldaş. Bunların hakkından gelse gelse üç kaçı Skuayler gelir. Şimdi onlara inandırıcı birkaç söz söyler. Skuayler, buyursun obol Yoldaş. Dilbazlığını göster bakalım. Aksi takdirde biz domuzların diktatörlüğü çöker. Böyle olunca bizim gibi senin de rahatın kaçar. Siz hiç merak etmeyin komite başkanı yoldaşlar. Ben şimdi konuşurum onlarla. <gülüyor> Herkes beni dinlesin lütfen. Yoldaşlar. Elmaları ve sütleri kendimize. Biz domuzlara ayırdığımız için ümit ederim ki bunu... ...bencilliğimizden yaptığımızı sanmıyorsunuzdur. Peki peki neden yapıyorsunuz öyle işte? <gülüyor> Öyle ya elmaları siz domuzlar topluyorsunuz. Sütleri de hep içiyorsunuz. Bizim canımız can değil mi yoldaş kardeş? Evet. Ama bunun bir sebebi var yoldaşlar. Şurada önünüzde açıkça izah ediyorum. Bizim çoğumuz aslında elmadan ve sütten nefret ederiz. Ama bunları yememizin tek sebebi sağlığımızı korumaktır. Süt ve elma ilimde ispat etmiştir ki yoldaşlar... ...bir domuzun sağlığı için... ...mutlaka alınması zaruri gıdalardır. Biliyorsunuz biz domuzlar... ...kafa işçileriyiz. Bu çiftliğin sevk ve idaresi... ...bize bağlıdır. Biz bu sütleri sizin hatırınız için içiyor... ...elmaları da yine sizin hatırınız için... ...güvenliğiniz ve rahat etmeniz için yiyoruz. Eğer biz domuzlar... ...görevimizi yapmazsak... ...ne olur bilir misiniz? Bay Jones... ...geri gelir. Evet geri gelir... ...o günlere geri dönmememizi... ...ve bugünkü huzur ve asayişin... ...devamını istiyorsanız... ...elma ve sütlere laf söylemeyi yoldaşlar. Evet. evet. Şimdi ne diyorsunuz yoldaşlar? Evet. Bay Johnson'un geri gelmesini... ...hiçbirimiz istemiyoruz yoldaşlarımız. Şimdi karnımız biraz açsa da... ...can güvenliğimiz tam. Bu yüzden sütlerle ermaların siz domuzlara tahsis edilmesine karşı çıkmıyoruz artık. Yaz sonlarına doğru hayvan çiftliğindeki darbe ülkenin yarısına yayılmıştı. Çiftliğin yönetimini ele alan Napolyon ve Snowball komşu çiftlikteki hayvanları da kışkırtmak için ellerinden geleni yapıyor güvercinler aracılığıyla darbeyi yaymaya çalışıyorlardı. Öte yandan çiftliği bir darbe elinden alınan çiftlik sahibi Bay Jones da boş durmuyor, çiftliğini geri almak için çevre çiftlik sahiplerinden yardım istiyordu. Önceleri yardıma yanaşmayan çiftlik sahipleri aynı durumun kendi başlarına da gelebileceğini düşünerek Bay Jones'a yardım etmeye karar verirler. Çiftlik sahibi Bay Pickington ve bir başka çiftlik sahibi Bay Frederick adamlarını toplayarak yanlarında Bay Jones olduğu halde hayvan çiftliğine saldırı düzenlediler. Böyle bir saldırıyı her an için bekleyen hayvanlar tertibatlarını almışlardı. Domuz Snowball önceden okumuş olduğu Jules Cesar'ın harplerini gözününe alarak müdafaa hareketinin başına geçmişti. Bütün hayvanlar yerlerini alsınlar. Biraz sonra savaş başlayacak arkadaşlar. Eski sahibimiz ve diğer çiftlik sahiplerinin ellerinde sopa ve kamçılar var. Çok kalabalık yoldaş sınav Hepsiyle başa çıkabilecek miyiz dersin? Merak etmeyin. Ben her şeyi planladım. Sizler dediğimi yapın yeter yoldaşlar. Aa, Dikkat edin. Saldırıya geçtiler. Durun şu hayvanlara. Durun şu hayvanlara. Yoldaşlar geliyorlar. <gülüyor> Güvercinler ordusu insanlara hücum. <gülüyor> aa, aa, aa. Hey. No, bol yoldaş? Bu küçücük güvercinlerinde mi pislüteceksin insanları Hayır Benjamin yoldaş Güvercinler insanların başına pisleyerek Morallerini bozacaklar Sıra kazlarda Kaz yoldaşlar hücum Paçalarını çekin şu iki ayaklıların Ah Pislik Ah, ah. Elim, elimi gagaladılar. Kudurmuş mu bunlar ne? Vurun arkadaşlar, şu hayvanlara. Küçücük kazlara maruz olacağız. Vurun, vurun diyarım. Vurun. Snowboy yoldaş, bak kazları da tutsurdular. Şimdi ne yapacağız? Daha her şey bitmedi Molly yoldaş. Hadi sırda sizden Muriel yoldaş. Sen koyunlarla saldırıya geç. Tos vur şunlara. ...Benjamin amazın çıktığı kadar anır ve şaşırt onları. Mozuz yoldaş sende diğer ineklerle birlikte üzerlerine yürü insanların. Devirin mahvedin şu sömürücüleri. Hadi şimdi sıra bizde. Yavaş yavaş iç avluya çekelim yoldaşlar. Biz ne zaman saldıracağız yoldaş Sınavban? Yoldaş Snowball, neden avluya çekiliyoruz? İzin ver şu insanların hepsini çifteyle püskürteyim. Merak etme yoldaş Baksır. Birazdan o dediğini yapacaksın. Savaş alanındaki bütün yoldaşlar avluya çekiliyoruz. Ricaat, ricaat. Yaşasın, püskürttük onları, kaçıyorlar. Takip edelim şurada arkadaşlar, hepsini yollayın. İşte şimdi mahvettik onları. Avluda kaçacak yerleri yok. ...tek tek öldürelim şu musibetleri. Kim kimi mahvedecek hele bir avluya gelin de görürüz. Yoldaşlar taktiğimiz iyi işliyor. İnsanlar tuzağımıza düştü. Avluya girer girmez hemen kapıları kapatın ve saldırın. Hiçbirin acımayın. Onlar bizi acıyorlar mı? Anlaşıldı mı yoldaşlar? İşte avluya giriyorlar Yoldaş. yoldaşlar. Tam sırası. Hücum. Gün bugündür. Yoldaşlar Hayvanlar. hayvan neşimi istismar eden ayaklıları acımayın. Vurun. Kemik <gülüyor> sesi getirin. <gülüyor> Az önce çifte atmaktan söz ediyordum. <gülüyor> Çift Çiftle şu insanları. Kralım var. Ad senin gibi olmalı devam et. Bu savaşı şu Elraj toz yı ediyor galiba. Şimdi bir kurtul da bitireyim anlaşılan. Vuruldum. Ben dümden vuruldum. Bay Jones vurdu seni yoldaşına Öyle mi şimdi görür o. Çabuk Beni tekrar dondurmadan hallet işin <gülüyor> Merak etme Mario Nelda İşte dersini aldı Bana ateş etmek neymiş öğrendi artık Ay! Ay! O da ne ama valla bizim çoban mı? Ölmüş. Şu İran Gördüm onu. Çobanı başından çifteliyordu. Eyvah. Jones da yerde yatıyor. Bunlarla başa çıkamayacağız. Kaçalım. Bu kadar yeter. Kaçıyoruz. Yaşasın. Yaşasın. Kaçın. Kaçtılar gittiler işte. Zafer bizim yoldaşlar. Öldürdüm onu Öldürdüm Hayır boksör, Savaş bu Birileri ölecekti sonunda Ama Niyetim onu öldürmek değildi Clover. Yazık Üzüldüm Hassasiyet gerekmez yoldaş boksör. Savaş savaştır En iyi insan ölü bir insandır ayağındaki nalların Demir olduğunu unutmuşum <gülüyor> Niyetim sadece korkutup kaçırmaktı İnanın. Hadi baksın. bu kadar üzülme Sen iyi bir savaş atısın Yoldaşlar savaşımız zaferle sonuçlanmıştır Kutlarım sizi Yaşadın! Yaşadın! Bu savaşta ölen yoldaşımız var mı? Var yoldaş Benim emrimdeki koyun sürüsünden bir kahraman öldü Derhal bir cenaze töreni tertip edilsin Ölen koyun yoldaşımız için. Aa, aa, yoldaş Nobul, no. bilmiyorum yoldaş Eşek. Bu savaşta kahramanlık gösteren hayvanlara nişan verilmesini teklif ediyorum. <gülüyor> güzel, güzel. Ben de bir teklifte bulunmak istiyorum yoldaşlar. Bu hayati mücadelede cesaretsizlik göstererek kuytulara kaçanların teşhir edilmesini istiyorum. Herkese ibret olmalı bu tipler. <gülüyor> güzel, doğru. Bu çok ağır bir suçlama yoldaş köpek Hürriyet mücadelemizde Kuytulara kaçarak şerefsizlik Yapanlar mı vardı ha, ha, ha. Vardı yoldaş Çiftliğin cilveri kısağı Molly ahırın kapısının arkasında saklanırken gördüm Tek bir çifte bile atmadı Tüm savaş boyunca dudaklarını Diliyle yalayıp durdu Ne Molly Molly nerede Molly neredesin Buradayım yoldaş Domuz. Molly köpek yoldaşın söyledikleri doğru mu peki? Şey ben prensip olarak savaşa karşıyım yoldaş. Bu yüzden savaşmadım korktuğumdan değil. Susun susun diyorum size. Yoldaş Molly siz bugün burada yapılan birinci ahır savaşında düşmandan korkarak harp meydanını terk ettiniz. Ve kaçtınız. Savaşı kimse istemez. ...savaş gerekirse yapılır. Bu savaşta gerekliydi. Çünkü savaşı insanlar başlatmıştı. Ya savaşmayıp teslim olacaktık... ...ve yine insanların emrine girecektik... ...veya karşı koyarak... ...hürriyetimizi, saadetimizi... ...ve şerefimizi kurtaracaktık. Biz bütün hayvanlar... ...ikinci şıkkı tercih ettik ve... ...savaştık. Ama siz... ...korkup kaçtınız. Bu yüzden yarın gece... Hayvanlar Mahkemesi'nde yargılanacaksınız. Ancak yoldaş Snowball'un dediği gibi... civveli Kısrak Molly'yi yargılamak mümkün olmadı sevgili dinleyenler. Çünkü Molly hayvan mahkemesinde yargılandığı takdirde... ...başına neler geleceğini biliyordu ve o... ...daha o gece çiftlikten kaçtı. Aradan birkaç hafta geçtiğinde de... ...güvercinler onu bir çiftlikte... Çiftlik sahibinin arabasını çekerken gördüler. Bir süre sonra da Molly'nin kaçışını herkes unutmuştu bile. Zira ocak ayı gelmiş, kış olanca soğukluğuyla bastırmıştı. Yerler demir gibiydi. Toprakta ve başka yerde çalışmanın imkanı yoktu. Ee, hayvanlar koca kışı uyuyarak mı geçireceklerdi yani? Hemen her gün toplantı ahırında bir araya geliyorlar ve çiftlik politikasını tartışıyorlardı. Snowball yoldaş, çiftliğe bir yel değirmeni yapılmasını istiyordu. Eğer yel değirmeni yapılır ve bir de dinamo konulursa, çiftliğin elektrik ihtiyacı karşılanacaktı. Ama çiftliğin ve hayvanların ikinci lideri Napolyon, yel değirmenine karşıydı. Bu yüzden de iki lider, Napolyon ve Snowball, sık sık tartışıyorlar, hatta kavga ediyorlardı. Onlar yapılacak işler konusunda tartışınca, Konu oylamaya açılıyordu ve hayvanlar yapılsın veya yapılmasın diye oy kullanıyordu. Snowball'un da, Napoleon'un da taraftarları vardı. Bazen bu tartışmalarda Snowball, bazen de Napolyon galip çıkıyordu. Yine, yel ile ilgili bir toplantı yapılmıştı ahırda. Herkes oyunu kullanıyordu ki... Bir Yoldaşlar, eğer çiftliğimize bir yel değirmeni yapacak olursak, bunun bize sayısız faydaları dokunacaktır. Bir kere... Elektrik üretebileceğiz. Karanlıktan kurtulacağız. Ayrıca... <gülüyor> Neler oluyor orada? Köpek yoldaşlar neden düşmaca havlıyorsunuz? Kapa çeleni ol. Yoldaşlar şu andan itibaren yönetime el koymuş bulunuyorum. Bu bir darbedir. Darbe mi? <gülüyor> Ama... Napolyon yoldaşı. Sen Snowball yoldaş. Şu andan itibaren tutuklusun. <gülüyor> Tutuklum. Köpek yoldaşlar yakalayın şu mende burada muzu <gülüyor> Evet. Yanına iki iri köpek alan Napolyon adlı domuz... ...toplantıyı basarak darbe yapmış... ...ve yönetim eline geçilmişti. Snowball ise tutuklandıktan sonra bir yolunu bulup kaçmış... ...ve izini kaybettirmişti. Şimdi çiftlikte tek lider kalmıştı... Napolyon yoldaş. O her kararı tek başına alıyor. İtiraz eden bir kişi olursa muhafız köpekleri dişlerini gösteriyor. Eğer itiraz eden birden fazlaysa o zaman Sigüeller diğerlerinden üstün olan zekasıyla lider Napolyon'u haklı çıkartıyordu. Darbeyi gerçekleştiren Napolyon ilk ultimatomunu verdi. Yoldaşlar ben kısa ve öz konuşurum. Söylediklerim tartışmasız yapılmalıdır. Bundan böyle pazar sabahları yapılan siyasi toplantıları ikinci bir emre kadar yasaklıyorum. Çiftlikte alınması gereken kararlara en kısa zamanda kuracağım bir domuzlar komitesi karar verecek. O komite neyi uygun görüyorsa o yapılacaktır. Bu komitenin başkanı ben olacağım. Komite gizli toplanacak. Sizlere sadece alınan kararları tebliğ edecek. Sizler de bu kararlara eksiksiz uyacaksınız. <gülüyor> Sayın yoldaş Napolyon bir şey sorabilir miyim? Kısa ve öz olsun yoldaş keçi. Ee, şey, snowball yoldaş kaçmasaydı tutuklayacaktınız değil mi? Evet. Peki suçu neydi snowball'a? Evet, evet suçu neydi? Suçu neydi? evet suçu neydi? O bir savaş kahramanıydı. Birinci Ağır Savaşı'nda yaralanmıştı da şey... evet, evet, savaşmıştı. Evet, evet öyleydi savaşmıştı. ama yani evet. Yoldaş Napolyon izin verirseniz halkımıza gerçekleri ben açıklayayım <gülüyor> Konuşabilirsin Sugaylar Yoldaş Yoldaşlar evet Snowball Yoldaş cesarete savaşmıştı doğru Ama cesaret tek başına yeterli değildir Sadakat ve itaat daha önemlidir Disiplin Yoldaşlar disiplin Çelik gibi disiplin. Yoldaşlar. Yoldaşlar. Eğer eski çiftlik sahibimiz Bay Johnson'un geri gelmesini istemiyorsanız... ...Napolyon yoldaşa itaat edin. Ona sadık kalın. Onun yani Bay Johnson'un geri gelmesini istiyor musunuz? İsyan öncesine geri dönmek istemiyorsanız... ...emirlere itaat edin yoldaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Toplantı bitmiştir. Darbeci domuz Napolyon'un hayvan halkı üzerindeki baskısı sürekli artıyordu. O yıl hayvanlar esir gibi çalıştılar. Hem de eskisinden çok daha az yiyerek. Ama yine de eski düzenin geri gelmesinden korkuyorlardı. Bir gün geldi çiftliğin işleri iyi ve verimli gitmemeye başladı. Bunun üzerine Cunta lideri Napolyon, hayvanları toplayarak yeni aldığı bir kararı bildirdi onlara. Bundan böyle hayvan çiftliği, komşu çiftliklerle ticari münasebetlere girişecekti. Eldeki yığınla otu, tavukların yumurtasını pazara götürüp satacaklardı. Tabii hayvanlar hemen bu kararlara itiraz ettiler. Ben bu kararlara şahsen katılmıyorum yoldaş Napolyon. Neden yoldaş At? Biz sahibimiz bu çiftlikten kovduktan sonra... ...parayla uğraşmayacağımıza, ticaret yapmayacağımıza dair kararlar almıştık. Ben de hatırlıyorum, ben de hatırlıyorum. Ticaret ve para insanlara mahsus şeylerdir denmişti. Kafir, kesin tartışmayı! Dün dündü, bugün ve bugündü. Zamanında öyle bir karar alınmış olabilir. Şimdi ise ben bu kararı değiştiriyorum. Var mı itirazı olan? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, güzel. itiraz etmediğinize sevindim yoldaşlar. Aa, uykum geldi. Dinlenmeye ihtiyacım var. Yoldaş sugarlar. Ben yatmaya gidiyorum toplandığı. Sen idare et. Emredersiniz lider yoldaş. <gülüyor> Yoldaşlar, liderimiz yoldaş Napoleon, Viper adlı bir komisyoncuyla anlaşma yapmıştır. Bundan böyle öğrettiğimiz mahsulleri bu komisyoncu çiftliğimiz adına satmaya yetkili kılınmıştır. Olamaz. ...insanlarla iki ayaklı yaratıklarla... ...hiçbir şekilde irtibat halinde olmayacaktık. Bu karardan bozuldu şimdi. Benjamin yoldaş, Benjamin yoldaş. Biz insanlarla irtibat halinde olmayacağız. Sadece liderimiz yoldaş Napolyon. O insana emir verecek. Aa, öyle mi? Eh o zaman mesele yok. Peki, hani hiçbir hayvan insan yatağında yatmayacaktı... Öyle değil mi yoldaşlar? Hatırlıyor musunuz? <gülüyor> Çiftlikte ne kadar domuz varsa çiftliği yataklarında yatıyor. Yani insan yatağında. Hem de beyaz çarşaflar üzerinde. <gülüyor> Anlaşıldı tavuk yoldaş. Demek ki biz domuzların insan yatağında yattığımızı duydum. Açıkça ifade edeyim yoldaşlar. Neden yatmayalım? Ne için? Yatak demek ne demek ha? Ne demek? ...içinde uyunabilen bir yer demektir. Sorarım size yoldaşlar... ...ahırdaki saman yığını da yatak değil midir? <gülüyor> Şunu da unutmayın yoldaşlar... ...bu çiftlikte en çok yorulan... ...biz domuzlar oluyoruz. Çünkü biz kafamızla çalışıyoruz. Bu yüzden de kafamız çok yoruluyor. Herhalde sizler bizden bu istirahati esip yemezsiniz. <gülüyor> Ayrıca... Hiçbiriniz çiftlik sahibi Johnson... ...biri dönmesini de istemezsiniz hayır, değil mi? Hayır, hayır, hayır. Son bir şey daha söyleyerek... ...toplantıyı kapatıyorum aziz yoldaşlarım. Bundan böyle... ...domuzlar diğer hayvanlardan... ...bir saat daha geç kalkacaklar. Hepinize sağlık ve afiyet dolu günler temenni ediyorum. Çiftlikte darbeci Napolyon ve ekibinin terör rüzgarı eserken dışarıda da korkunç bir kış hüküm sürüyordu. Ama Karakaş'a rağmen yoldaş Napolyon önceden karşı çıktığı Yel Değirmeni Projesi'nin bir an önce bitirilmesi için hayvan yoldaşları öldüresiye çalıştırıyordu. Ocak ayında yiyecek azaldı. Buğday tayını karneye bağlandı. Bunun yerine patates verileceği ilan edildi. Ancak Soğuktan donan patateslerin çoğu yenmeyecek durumdaydı. Şubat ayında ise hayvanlar açlıkla karşı karşıya kalmışlardı. Darbeci yoldaş Napolyon'a gelince onun karnı tok, sırtı pekti. Açlıkla bir ilgisi yoktu. Yalnız köpeklerden oluşan muhafızlarını yanına almadan diğer hayvanların arasına pek giremiyordu. Emirlerini kendisi gibi bir domuz olan Sigurlar yoldaşla gönderiyordu hayvanlara. Tavuk yoldaşlar hepiniz beni dinleyin. Sizlere liderimiz yoldaş Napolyon'un bir emrini bildireceğim. Neymiş? Bundan böyle bol bol yumurtlayacaksınız. Ve yumurtalarınızı da bize teslim edeceksiniz. Neden? Liderimiz böyle istedi. Komisyoncu Viper'a haftada 400 yumurta vereceğiz. Ve o da bizim için bunları pazarda satacak. Satıp da ne yapacaksınız yumurtalarımızı? Onların parasıyla yiyecek ve buğday alacağız. Böylece yaza kadar yiyecek sıkıntısı çekmemiş olacağız. Biz bu karara şiddetle karşı çıkıyoruz yoldaş Sukeyler. Evet karşı çıkıyoruz. Hep biz mi felakarlık yapacağız yani? <gülüyor> Evet, Jones çiftlikten kovulduğundan bu yana ilk kez bir isyan hareketi başlamış oluyordu böylece. Yumurtalarını vermemeye karar veren tavukların bu direnişi beş gün sürdü. Kirişlere uçup orada yumurtaladılar ama yumurtalar yere düşüp kırılıyordu hep. Bunun üzerine junta lideri yoldaş Napolyon harekete geçti. Önce tavukların yeminin kesilmesini emretti. Her kim tavuklara buğday verecek olsa ölümle cezalandırılacaktı köpeklerde bu emrin uygulanmasına memur edildiler. 5 gün sonra tavuklar direnişten vazgeçmek zorunda kaldılar. Bu arada 9 tavuk öldü. Ama tavukların bu eylemi darbeci Napolyon için bulunmaz bir fırsattı. Ne zamandan beri hayvanların gözünü korkutmak istiyordu. Hele bazı hayvanların eski lider Sinobol'un daha iyi bir lider olduğunu söylemeleri Napolyon'u çileden çıkartmıştı. Bu sebeple tavukların isyanını kanlı bir şekilde bastırdıktan sonra... ...bütün hayvanları bir ahırda toplantıya çağırdı. Şimdi bu ahırda bir halk, affedersiniz bir hayvan mahkemesi kurulmuştu. Savcı Napolyon, hakim de Napolyon'du. Yoldaşlar! Yoldaşlar! Öteden beri içinizdeki bazı kişilerin... Hain Snowball'a bel bağladığını, benim yerime onun lider olmasını arzuladığını biliyorum. Düşünceye saygım, demokrasiye hürmetim büyüktür. Ama şunu iyi bilmenizi istiyorum. Sizlere söylemiyordum ama hain Snowball geceleri gizlice bu çiftliğe girerek buğdayımıza, sütlerimize ve her türlü yiyeceğimize zarar veriyordu. Ya... Evet yoldaşlar. İçinizden bazı kimselerin bel bağladığı o hain Snowball sizin yiyeceklerinize zarar veriyor. Hatta çalıp götürüyordu. Daha da kötüsü komşu çiftliğe sığınmış ve insanların emrine girmiştir. Ya. Geçen gece yola bakan cam kırılmıştı. Snowball yapmıştır keçi kardeş. Üç gün önce de lağım tıkanmıştı yoldaşlar. Onu da Snowball yapmıştır öküz yoldaş. Yoldaşlar Snowball bir haindir. O hepimizin düşmanıdır. Biraz fazla haksızlık etmiyor musunuz Snowball'a yoldaşlar? Ne demek istiyorsun yoldaş boxer? Snowball birinci ağır savaşında büyük kahramanlık göstermiş... Ve nişanla taltif edilmişti. Bence o iyi bir yoldaştır. Yanılıyorsunuz yoldaşlar yanılıyorsunuz. Snowball ajandı. Eğer ben ajandı diyorsam ajandır. Çünkü ben her şeyi sizden daha iyi bilirim. Liderimiz yoldaş doğru söylüyor hayvan yoldaşlar. Snowball'un aramızda gizli ajandarı vardır. Gözünüzü dört açın ve onları tanıyın. Şimdi hayvan halkına ihanet etmiş sanıkları yargılayacağız yoldaşlar. Evet. Önce yumurta vermeme direnişinde elebaşılık etmiş tavukları yargılayacağız. Sanıklar burada mı? Buradayız hmm. yoldaş. Söyleyin bakalım söyleyin neden yumurta vermeme eylemi yaptınız? Kim kışkırttı sizleri? Snowball kuşkırttı yoldaş Napolyon. Evet. Geceliğin rüyamıza girdi. Ve Napolyon yoldaş sizden yumurta isteyecek. Sakın vermeyin dedi. Evet. Evet yoldaş. Bizleri eyleme sürükleyen Snowball'dur. Duydunuz mu? Duydunuz gibi yoldaşlar. Suçlar da itiraf ettiler. Köpek yoldaşlar gerekeni yapsınlar. Az yoldaş... Geçenlerde hakkından fazla buğday başağı yemişsin. Doğru mu? Evet dedim yoldaş. Midemde Hüseyin vardı. Mecburdum. Mecburdun ha? <gülüyor> Cezası ölümdür. Köpek yoldaşlar cezayı infaz edin. <gülüyor> Sen... Koyun yoldaş, yaklaş buraya. Emret yoldaş lider. Senin geçerlerde su içilen havuzu kirlettiğin görülmüş. <gülüyor> evet yoldaş lider. Sanki gece rüyamda Snowball bana böyle yapmamı söylemişti. Hmm. Hayvan sağlığını tehlikeye soktuğun için ölümle cezalandırılacaksın <gülüyor> koyun yoldaş. <gülüyor> Köpekler emri yerine getirsinler, hadi! <gülüyor> Ve tavuklar, ve kaz, ve koyun ve daha birçok hayvan Sudan bir takım sebeplerle köpekler tarafından öldürüldüler. Şimdi hayvanlar düşünüyorlardı. Eski düzen mi daha iyiydi? Yoksa biraz önce şahit oldukları zalim cezalar mı daha korkunçtu? Hani herkes eşit olacaktı? Hiçbir hayvan dövülmeyecek, cezalandırılmayacaktı? Bunun için yapmamışlar mıydı ihtilali? Hayvan mahkemesindeki duruşmadan sonra, darbeci Napolyon, çevresindeki emniyet tedbirlerini daha da arttırdı. Artık gecelere uyurken, yatağının dört ucunda da köpekler nöbet tutuyor, genç bir domuz da, bütün yiyecekleri, içecekleri zehirlenmesin diye önceden tadarak kontrol ediyordu. Böylece birkaç yıl daha geçti. Hayvanlar bir daha yaşlandılar. Bu arada yel değirmeni tamamlanmış, çalışmaya başlamıştı. Ayrıca bir harman makinesi ve bir biçer döğerde satın alınmıştı. Kısacası çiftlik zenginleşmiş ama çalışan hayvanların bütçelerinde ...bir değişiklik olmamıştı. Bir günü ...hayvanları çok üzen bir olay cereyan etti. Yoldaşlar yoldaşlar... ...çabuk koşun gelin çabuk. Ne oldu niye bağırıyorsun? Geçin yoldaş. Boksör yoldaş. Boksör yoldaş ileride kayalıkların orada... ...yan yatıyor kalkamıyor. Çabuk yardımına koşalım. Hadi. <gülüyor> Boxer ne oldu sana neyin var ciğerlerim Nefes alamıyorum Ciğerlerim pek kötü Söylemiştim sana Boxer yoldaş Bu kadar çok çalışma yaşlısın Ciğerlerin dayanmaz demiştim sana Haklısın eşek yoldaş Yoldaşlar Ben ben çok hastayım. Bir daha... ...görüşeceğimizi... ...pek sanmıyorum. Ne Kurt. Sen daha çok yaşarsın. Bırakma kendini hemen. Çok iyisin Kulavur. Çok da güzelsin. Ama... ...ömrümün... ...son anlarını yaşadığımı hissediyorum. Oysa... ...emekli olmayı ya, hayal etmiştim hep. Emekli olup... ...yeşil çaylarda ...yakın dostum... ...Benjamin'le... ...bir... <gülüyor> ...çabuk, çabuk... ...birine Sivever'e haber verin, buraya gelsin. Haber vermeye gerek yok yoldaşlar. Duydum ve hemen geldim. Doktor yoldaş, <gülüyor> neyin var? Napolyon yoldaş da üzüntülerini söylememi istedi. Çiftliğimizin en sadık ve en çalışkan işçisinin başına gelenlerden dolayı çok üzgün. Napolyon yoldaşın mesajını bırak da Boxer'ı ne yapacağız onu söyle. Napolyon yoldaş Boxer yoldaşın derhal Willington Hastanesi'ne yatırılmasını ve orada tedavi edilmesini istedi. Şimdi yoldaşlar yardım edin de Boxer'ı birlikte ahıra götürelim. Bir iki gün sonra da hastaneden bir araba gelip hasta yoldaşımızı tedavi için alıp götürecek. Bokser iki gün ahırda kaldı Ateşler içinde yandı kavruldu Kendisini çok seven hayvanlar Onu iyileştirmek için etrafında pervane oldular Ama Bokser iyileşmiyordu Her geçen gün biraz daha güçsüzleşiyordu Üçüncü gün öğle vakti Bokser'ı götürecek araba geldi o sırada bütün hayvanlar çalışıyordu. Boxer'ın arabaya bindirildiğini ilk gören eşek Benjamin oldu. O da ne? Aman Allah'ım! Araba gelmiş Boxer'ı götürüyorlar. Hey yoldaşlar! işi bıraktın da benimle gelir. Karsın seni göremeden gidiyordum boksör yoldaş güne güne gitme iyi güneşlen, geri dön. Seni özleyeceğiz boksör yoldaş. Seni hiç unutmayacağız boksör. Elveda yoldaşlar. Bilmem bir daha görüşebilir miyiz artık. Bu kadar tezahürat yeter. Haydi de. Aa, e, aa, e, aa. Durun durdurma arabayı çabuk. Durdurun diyorum size. Neden Benjamin Yoldaş? Bokser'ımıza aptal edelim. Ne yapayım bokser yoldaşı yoldum dedi işte. Aptallar <gülüyor> arabanın üstündeki yazıyı okumadınız mı? Bu araba hastane <gülüyor> arabası falan değil. Değil mi? Ya ne arabası? Bizim okumamız olmaz bilmiyor musun Benjamin Yoldaş? Arabanın üzerinde Alfred Simmons... At ve eşek kasabı yazıyor. ...seyyer, salam sucuk sosuz imanatçısi yazıyor. Anladınız mı şimdi aptal yoldaşlar? Boxunu kesmeye götürüyorlar. Box, box, çabuk çık bu arabadan dışarı. Çin dostum, seni kesmeye sucuk yapmaya götürüyorlar. Çok <Gülüyor> Ama Bokser çıkamadı. Kaçamadı o arabadan. İki gün sonra siguralar hayvanları toplayarak onlara Bokser'ın öldüğünü haber verdi. Sevgili yoldaşlar. Bokser'ımıza gösterilebilecek bütün ihtimam ve bakım gösterilmiştir. Ülkenin en iyi at doktorları Örünce'ye kadar başından ayrılmadılar. Ben onun son saatlerine kadar hep başucundaydım hatımda gördüğüm en dokunaklı manzaraydı. Ölmeden önce kulağıma şunları fısıldadı. En büyük lider Napolyon. Başka lider tanımıyorum. Yaşasın hayvan çiftliği dedi. Ve gözlerimi yumlu yoldaşlar. Ama Benjamin Boxer'ı götüren arabanın bir at kasabına ait olduğunu söylemişti bir de. Evet sen Boxer'ı hastanede öldüğünü söylüyorsun ama ne malı bu at kasabının elinde kesilmediği. Bu söylentileri ben de duydum yoldaşlar. İşin gerçeği şu. Evet Boxer'ı götüren arabanın üzerinde at kasabı yazılı olduğu doğru. Açıkça izah edeyim ki o araba eskiden bir at kasabının malıymış. Sonradan hastane bu arabayı satın almış. Ama yazıyı sildirmeye vakit bulamamış. Yoksa durum sizin sandığınız gibi değil. Oh çok şükür. Ben de kesildiğini sanmıştım. <gülüyor> Madem öyle boşuna üzülmeyelim biz de. Liderimiz yoldaş Napolyon... ...boksör için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış... ...en pahalı ilaçları aldırmıştır. Hey şuraya bakın bir araba geliyor çiftliğimize. Bir şey mi getirdi yoksa... Ee, şey ben evet evet lider yoldaş çiftlik için bir şeyler ısmarlamıştı. Sonra görüşürüz yoldaşlar. Bakın adamlar arabadan sandıkları indiriyorlar. Kim bilir ne var o sandıkların içinde. Aa, al, al. Sandıkların üzerinde bir şey yazıyor ama dur bakayım. Ha. Hey Benjamin yoldaş senin okuman yazman var. Ne yazıyor o sandıkların üzerinde? <gülüyor> viski yazıyor yoldaşlar viski. İçki mi? içki yani. Evet içki. Hani alkollü içkiler kullanılmayacak diye bir emir çıkartılmıştı. Evet ama işte gerçek. Evet sonunda içki de girmişti çiftliğe. Böylece önceden belirlenen bazı yasaklar şimdi sadece ikinci sınıf hayvanlar için geçerliydi. Darbeci Napolyon yoldaş ve yandaşları yasaklamaların dışındaydı. Onlar istedikleri gibi hareket edebiliyorlardı. Çalışan hayvanlar az yiyip yasaklara riayet ederken, çalışmadan hükmeden domuzlar zevk ve sefa içinde günlerini geçiriyorlardı. Bir gün tüm hayvanları şaşırtan bir hadise oldu. Günlerden pazardı ve herkes tatil yapıyordu. Yoldaş neden bu kadar şaşırdın? Şu, şu iki ayak üzerinde yürüyen domuz Suguya'lar yoldaş değil mi? İki ayak üzerinde mi dedin? Aa olamaz. Evet bu Suguya'lar insan gibi iki ayak üzerinde yürümeye çalışıyor. Ha? Siz onu bırakın da şu tarafa bakın. Kim geliyor yoldaşlar? <gülüyor> ...başında çiftçi Johnson törenlerde giydiği melon şapkası, bastonu ve ağzında da pro ile o da insan gibi yürüyor. Ha, muhafızlığını yapan köpekleri de iki ayak üzerinde yürüyor. Nereye gidiyor bunlar böyle? Çiftlik binasına doğru yürüyorlar. Duyduğum doğruysa bütün binada eğlence varmış yoldaşlar. Eşek yoldaş bildiğim kadarıyla bir emir daha vardı... O da bütün hayvanların eşit olduğunu söylüyordu değil mi? Evet Rover yoldaş. Bütün hayvanlar eşittir ama... ...bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir. Ah oh, vur patlasın çal oynasın. Bu ne güzel eşitlik böyle. Deli yoldaşlar içeride ne yapıyorlar görelim. İçinizde en boylu Clover'la Benjamin yoldaş. İçeride neler olup bittiğini görebiliyor musunuz yoldaşlar? Görmeye çalışacağız tavuk yoldaş. Görüp anlatacağım sizlere. Benjamin yoldaş, Napolyon'un karşısında oturan komşu çiftlik sahibi Bay Pickington değil mi? Evet, baksana öbür çiftlik sahibi Bay Frederick de burada. Bizim domuzlar ve köpekler de iki ayaklarıyla insan gibi onların karşısında. Ah! Ee neler oluyor orada? Bize de anlatsanız ha? Ay merakımdan neredeyse yumurtlayacağım yoldaşlar. Liderimiz Napolyon yoldaş, taraftarları domuz ve köpekler, komşu çiftlik sahipleriyle yiyip içip eğleniyorlar tavuk yoldaş. Durun, bizim lider elinde içki kadehi ayağa kalktı. Nutuk atacak galiba. Dostlarım, dostlarım, çiftliğime hoş geldiniz. Bundan böyle. Artık çiftliğimizin adı Hayvan Çiftliği değil. Bu ad Beylik Çiftliği olarak değiştirilmiştir. <gülüyor> dostlarım, dostlarım, dostlarım bir dakika. Bazı kötü niyetli kişiler bizim insanlara düşman olduğumuz rivayetini yaymak istemişler. Bu doğru değildir. Biz insanların dostuyuz. Savaştan değil, barıştan yanayız. <gülüyor> Gel çıkarken şunlara yakından bakalım Clover Yoldaş Olur Ne oldu neden bakmıyorsunuz içeriye Size de ha Eğlence bitti şimdi dışarı çıkıyorlar İşte çıktılar Yoldaşlar iyi bakın onlara Çok iyi bakın Neden İyi tanımadan kimsenin peşinden gitmemek lazım da ondan TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Son bir şey daha söyleyerek toplantıyı kapatıyorum aziz yoldaşlarım.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 Boksör yoldaş. Boksör yoldaş ileride kayalıkların orada yan yatıyor. Kalkamıyor. Çabuk yardımına koşalım. <gülüyor> <gülüyor> Boksör ne oldu sana? Neyin var? Klaver ciğerlerim. Nefes alamıyorum. Ciğerlerim pek kötü. Söylemiştim sana Boksör yoldaş. Bu kadar çok çalışma yaşlısın. Ciğerlerin dayanmaz demiştim sana. Haklısın eşek Yoldaş Yoldaşlar Ben Ben çok hastayım Bir daha Görüşeceğimizi Pek sanmıyorum Haydi eski kurt Sen daha çok yaşarsın Bırakma kendini hemen Çok iyisin kulağım Çok da güzelsin Ama ömrümün son anlarını yaşadığımı hissediyorum. Oysa emekli olmayı hey, hayal etmiştim hep. Emekli olup yeşil çayırlarda yakın dostum Benjamin'le bir... Çabuk! <gülüyor> Çabuk! <gülüyor> Çabuk. Birinin sigüyalara haber verin. Buraya gelsin. <gülüyor> Haber vermeye gerek yok yoldaşlar. Duydum ve hemen geldim. Boxer yoldaş <gülüyor> neyin var? <gülüyor> Hastayım. Çok hasta. Napolyon yoldaş da üzüntülerini söylememi istedi. <gülüyor> Çiftliğimizin en sadık ve en çalışkan işçisinin başına gelenlerden dolayı çok üzgün. Napolyon yoldaşın mesajını bırak da ne yapacağız onu söyle. Napolyon yoldaş boxer yoldaşın derhal Willington hastanesine yatırılmasını ve orada tedavi edilmesini istedi.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 Ama Boxer iyileşmiyordu. Her geçen gün biraz daha güçsüzleşiyordu. Üçüncü gün öğle vakti Boxer'ı götürecek araba geldi. O sırada bütün hayvanlar çalışıyordu. Boxer'ın arabaya bindirildiğini ilk gören eşek Benjamin oldu. <Gülüyor> Araba gelmiş Bokser'i götürüyorlar. Hey yoldaşlar. işi şey bırakın da benimle gelir. Az kapsın seni göremeden gidiyordum Bokser yoldaş. Güle güle gitme iyileşerek geri dön. Seni özleyeceğiz Bokser yoldaş. Seni hiç unutmayacağız Bokser. Elveda yoldaşlar. Bilmem bir daha görüşebilir miyiz artık. Bu kadar tezahürat yeter. Haydi de. Aa, aa, aa. Durun durdurma arabayı çabuk durdurun diyorum size Neden Benjamin Yoldaş boksörümüzü hastaneye Fena mı boksörü yolda yoldum gelecek işte Aptallar arabanın üstündeki yazıyı okumadınız mı bu araba hastane <gülüyor> arabası filan değil Değil mi ya yani araba? arabası Okusanıza Bizim okumamız olmadı bilmiyor musun Benjamin Yoldaş Arabanın üzerinde Alfred Simmons At ve eşek kasabı yazıyor Seyyar salam sucuk sosis iman yazıyor Anladınız mı şimdi aptal yoldaşlar Boksörü kesmeye götürüyorlar Boksör <gülüyor> Boksör Çabuk bu arabadan dışarı Çık dostum Seni kesmeye sucuk yapmaya götürüyorlar <gülüyor>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 Onun son saatten ne kadar hep başımdaydı. <gülüyor> Hayatında gördüğüm en dokunaklı manzaraydı. Ölmeden önce kulağıma şunlara fısıldadı: "En büyük lider Napolyon. Başka lider tanımıyorum. Yaşasın hayvan çiftliği dedim <gülüyor> ve gözümün yumduğu yoldaşlar.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 deden bu kadar şaşırdı. Şu, şu iki ayak üzerinde yürüyen domuz Sugiyana yoldaş değil mi? İki ayak üzerinde mi dedin? Aa, olamaz. Evet bu Sugiyana insan gibi iki ayak üzerinde yürümeye çalışıyor. Aa. Siz onu bırakın da şu tarafa bakın. Kim geliyor yoldaşlar? Neden <gülüyor> yapalım?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 TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Onlara boksörün öldüğünü haber verdi. Sevgili yoldaşlar. Doktorumuza gösterilebilecek bütün ihtimam ve bakım gösterilmiştir. Ülkenin en iyi at doktorları ölünceye kadar başından ayrılmadılar. Ben onun son saatlerine kadar hep başucundaydım. Hayatımda gördüğüm en dokunaklı manzaraydı. Ölmeden önce kulağıma şunları fısıldadı. En büyük lider Napolyon. Başka lider tanımıyorum.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 Kral yoldaş, neden bu kadar şaşırdın? Şu şu iki ayak üzerinde yürüyen domuz sügüler yoldaş değil mi? İki ayak üzerinde mi dedin? Aa, olamaz. Evet bu sügüler, insan gibi iki ayak üzerinde yürümeye çalışıyor. Aa. Biz onu bırakın da şu tarafa bakın. Kim geliyor yoldaşlar? Neden <gülüyor> bu?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 TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle... ...hoşça kalın. Çiftlik sahibi Bay Pickington değil mi? Evet. Baksana öbür çiftlik sahibi Bay Fredrik de burada.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 Savaştan değil barıştan yalayız. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. to toplantı bitti dağılıyorlar. Gel çıkarken şunlara yakından bakalım Clover yoldaşı. Olur. Ne oldu neden bakmıyorsunuz içeriye? Size de Eğlence bitti şimdi dışarı çıkıyorlar. İşte çıktılar. Yoldaşlar iyi bakın onlara. Çok iyi bakın. Neden?